bu bulut yalancı, kandırıp düşür severde. Bil ki güneş var güzelim, zaman oldu bu yerde. Korkma balır olmadı çağır, hızır senin kalbinde bir Korkma, bağın olmadı, hızırı senin kalbinde bir Yalancı kandırıp düşürse der de, birki güneş var güzelim her zaman o. Kör sen de hızır var güzelim bu kendini mor dağlar